Şimdi yeni bir 3 katlı integral kuralım ama bu sefer integralin değerini bulmayacağız. Bu defa integrali tanımlayacağız. İkinci videoda özgür ağırlık fonksiyonunu kullanarak kütle bulmuştuk. Buna benzer bir örnek yapacağız. Bu videoda size şeklimiz biraz daha karmaşık olduğunda sınırları nasıl tanımlayacağımızı göstermek istiyorum. Eğer zamanım kalırsa işlem sırasını değiştirmeye de çalışırız. Diyelim ki yüzeyimizin denklemi 2x artı 3z artı y eşittir 6. Bu yüzeyi çizelim. Şöyle bir şey. Bu x ekseni, bu z ekseni, bu da y ekseni. Eksenleri çiziyoruz. X, Y ve Z. Yüzeyin birinci bölgedeki kısmı ile ilgileniyorum. 3 boyutta uzayı 8 kısma bölüyoruz. Biz x, y ve z'nin pozitif olduğu bölgeyle ilgileniyoruz. Şimdi x ekseni kesim noktası nedir? Y ve z'nin sıfır olduğu yerdir. Burası x ekseni kesim noktası. 2x eşittir 6, yani x eşittir 3. 1, 2, 3. x ekseni kesim noktası burasıymış. y ekseni kesim noktası için, y ekseni üzerinde, x ve z'nin 0 olduğu noktayı buluyorum. Buna göre, y eşittir 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ekseni kesim noktası. Ve son olarak z ekseni kesim noktası için x ve y'nin 0 olması gerekiyor. Bu sefer z ekseni üzerindeyiz. 3 z eşittir, 6 yani z eşittir, 2, 1, 2. İstediğimiz yüzey şu eğik yüzeyi Birinci bölgede. Bu fonksiyonun tanımladığı yüzey böyleymiş. Diyelim ki hacmini bulmak istiyoruz. Biraz da soruyu karmaşıklaştıralım. Örneğin, yüzeyle xy düzleme arasındaki hacmi bulalım. Biraz daha karmaşık hale getirelim. Yüzeyle z eşittir iki düzleme arasındaki hacmi bulalım. Buna göre, hacmini aldığımız bölge buna benzeyecek. Bakalım, bunu çizmeyi becerebilecek miyim? Bakalım, yukarı doğru 2 gidersek, üst kısmı yeşille çizeyim, bu z-y düzlemi üzerinde. Diğer ayrıt da şöyle olacak. Çizmek olayın en zor kısmı zaten yukarı 2 çıkarsak, bu z x düzlemi üzerinde şu ikisini bir başka doğruyla birleştireyim. Bu yeşil üçgen, z eşittir 2 düzleminin bir alt kümesi. Bulmak istediğimiz hacim, şu üstteki yeşil düzlemle 2x artı 3z artı y eşittir 6 diye tanımlanan e düzlem arasındaki bölüm. Biraz daha netleştirmeye çalışayım, çünkü bunu görsellemek sorunun en zor kısmı. Şurada bir ön duvar, şurada da bir arka duvar varmış gibi düşünüyorum. Bir de şurada duvar var ve tabanı pembeyle çizersem bu düzlem olacak. Alt kısmı bu düzlem. Şimdi hacmi bulmaya çalışıyoruz. 3 katlı bir integral kullanacağımız için, hacim yerine yine değişen özgür ağırlıklı bir kütle hesabı yapalım. Diyelim ki, özgül ağırlık fonksiyonu x, y ve z cinsinden bir fonksiyon. Herhangi bir fonksiyon olabilir. x kare y, z diyelim. Amacımız, integrali kurmak. Şimdi küçük bir küp kurmak istiyorum. Küpü kahverengi çizeyim. Bu küpün hacmini dv, yani hacim diferansiyeli olarak düşünelim. Şurayı yeşille çizeyim dv eşittir dy çarpı dx çarpı dz bu küçük kübün hacmi. Kübün kütlesini bulmak istersek o noktadaki özgül ağırlık fonksiyonu ile dv'yi çarparız. Buna göre kütle diferansiyeli eşittir bu çarpı bu yani x kare y z çarpı dy dx ve dz. Normalde hangi sırayla integrali alacağımıza göre bunların sırasını değiştiririz. Şimdi bu integrali kurmaya çalışalım. Önceki birkaç integralle önce z'ye göre integrali aldık. Şimdi de öyle yapalım. Önce z'ye göre integral alacağız. Bu demektir ki bu kübün z ekseni yönünde toplamlarını alıyoruz. Önce yukarı ve aşağı. Öyle değil mi? Eğer böyle olursa alt sınır nedir? Yukarı ve aşağı toplama aldığımızda, bu küpler sütunlara dönüşür. O zaman sütunun alt sınırı nedir? Yüzeyimiz neydi? Yüzeyimiz neydi? Şurada tanımlamıştık. Bu alt sınırı z cinsinden tanımlamak istiyorsak z'yi yalnız bırakalım, çıkaralım. Ne elde ediyoruz? 3z eşittir 6 eksi 2x eksi y. Yani z eşittir 2 eksi 2 bölü 3x eksi y bölü 3. Bu ikisi aynı. Cebirsel olarak z'yi böyle tek başına bırakıyoruz. Şimdi alt sınırı hayalimizde canlandırabiliyoruz öyle değil mi? Bu sütunları yukarı ve aşağı yönde toplayacağız. Bunu gözünüzde canlandırın. Alt sınır bu yüzey olacak. z eşittir 2 eksi 2 bölü 3x eksi y bölü 3. Peki üst sınır nedir? Sütunun üstü şu yeşil düzlem demiştik. Düzlemin denklemi neydi? z eşittir 2. Şuradaki düzlem z eşittir 2. O zaman bu sütunun değeri nedir? x kare z çarpı hacim diferansiyelinin önce z'ye göre integralini alalım. Şuraya dz yazalım. İkinci olarak da x'e göre integral alacağız. Önceki videolarda ikinci sırada y'ye göre integral almıştım. Şimdi x'e göre integral alalım ki işlem sırasının fark yaratmadığını size ispatlamış olayım. Yani, x'e göre integral alıyoruz. Bu sütunları görmüştük. z'ye göre integral aldığımızda, üst sınırı bu düzlem olan sütunların her birinin değerini buluruz. Bunları düzgün bir şekilde çizmeye çalışayım şimdi. Bu düzlem, üst sınırımız. Bu yüzey de alt sınırımız. Şimdi, x'e göre integral alıyorum ve bütün dx'leri topluyorum. x'lerin alt sınırı nedir? Yüzey x eşittir, 0'a kadar tanımlanmış. Kafanız karışabilir. Üç boyutu gözünüzde canlandırırken, kafanızın karışması doğaldır. Şöyle düşünün, z'ye göre integral aldım. Yalnızca iki değişkenim, x ve y kaldı. Yüzeyimin x-y düzlemine iz düşümünü çizeyim şimdi, iz düşümü. Bunu çizmek işleri basitleştirecek. Şimdi y'yi şöyle çevirsek ve x'i böyle çevirsek, cebirde öğrendiğimiz gibi bir şeyler elde ederiz, x-y düzlemi. Bu x, bu da y. O zaman bu nokta nedir? Veya şu nokta nedir? Burada x eşittir 3. 1, 2, 3. Bu x eşittir 3. Şu nokta ise y eşittir 6 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dolayısıyla x'ye düzleminde şöyle bir şey çizebilirim, yani şöyle düşünebiliriz. Eğer x'ye düzlemine üstten bakıyorsanız, sütunlar ekrandan size doğru z yönünde fırlar, öyle çıkar. Ama her sütunun tabanı dx ve dy yönünde de uzanmaktadır, öyle değil mi? x yönünde integral almaya karar verdiğimize göre, bu sütunları x yönünde, yani yatay yönde toplayacağız. Şimdi sorumuz, alt sınır nedir? x yönündeki alt sınır nedir? x eşittir 0'dır. Burada bir doğru olsaydı, doğrunun y'ye göre denklemini bulurduk. Dolayısıyla alt sınırımız x eşittir 0. Üst sınırımız nedir? Evet, sınırlarımızı biraz zorladığımın farkındayım. Üst sınır bu bağıntı ve x cinsinden yazılmış olmak zorunda, öyle değil mi? Peki bu bağıntı nedir? Yani şöyle de düşünebiliriz. z eşittir 0 ise bu doğrunun denklemi nedir? Bu doğrunun denklemi nedir? z eşittir 0. O zaman 2x artı y eşittir 6. x'i yalnız bırakalım. 2x eşittir 6 eksi y. x eşittir 3 eksi y bölü 2. En son olarak da y'ye göre integral alacağız. Bu işin kolay kısmı. Sütun elde etmek için z yönünde integral aldık. Bunlar sütunların tabanları. Onun için x yönünde integral aldık. Ve şimdi de y yönünde integral almamız lazım. y'nin alt sınırı nedir? 0, y eşittir 0, y'nin üst sınırı da 6. İşte integral'i kurduk ve sayısal işlemlerini yaparsak cevabı da buluruz ama bu arada yine süremde bitti ve burada bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.